Evet arkadaşlar yeniden videoma hoş geldiniz. hoşgeldiniz Browstars'ta e, baya bir video atmıyorum yani Harita oluşturucular da e, devam edecek bu arada Yani şu an çekemiyorum arkadaşlar e, Kamera yanımda olmadığı için Harita oluşturucuları e, Ve bu arada hesabımızın maxlanmasına son 7 karakter kaldı e, Ben bayağıdır video çekmiyordum Fakat Browstars'ta karakter çıkarttım baya Evet 40 karakterimiz oldu arkadaşlar Son 7 için hazırlanın. Bakın Leon bile çıkardım hatta. Şöyle. Evet. Pasta, altın elbelleği falan aldık arkadaşlar. Yani esen max az bir şey kaldı şu an. Evet. Şurada e, tam 7 karakter kaldı arkadaşlar. Şu 7 tanenin arasından şu anlık e, hayalim Crow. Yani onu istiyorum. Ama oyun bana bugün bir tane cin verdi mesela. Bir seviye. Bunu daha bugün çıkarttık. Neyse arkadaşlar e, hesabımızın tamamlanmasına az kaldı yani. Şu an. O karakterlerin de, rütbelerini yükselteceğiz. E, yeni videolarda gelecek arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. E, şu an Videonun bitişine video koyabilir miyim bilmiyorum. Bazen koyamıyorum ama. Neyse arkadaşlar yine de siz videomu likelayıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.